Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle kenar tığlama çalışması yapacağız battaniyelerimizde örtülerimizde nerede istersek bakınız bu gibi kumaşlarımızda kullanabileceğimiz çok kolay güzel bir çalışmayla sizlerle birlikteyiz tek sırada hem altının dolgusunu hem de üzerinin bu görmüş olduğumuz trabzan gruplarını örerek devam edeceğiz Dilediğiniz yerlerde bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Kenar tığlamamızı şöyle bir peçete üzerinde yapalım. İp olarak Alize Süperlana tığ ipini kullanıyorum. Şöyle ince bir ip farklı iplerde kullanabilirsiniz. Ama ince olması tabii ki bu tür işlemelerde önemli. Dilediğiniz markalarda olabilir. Lif ipini andırmakta fakat lif gibi değil. Tek katlı bir ip İki numarada tığım var. Evet şimdi kenardan çalışmaya başlayalım. Modelimizi kuracağımız için ta şöyle gitmeme gerek yok. Hemen şuradan giriyorum. Arkadan alıyorum ve buraya kapatıyorum. Şöyle görelim. Tekrar yanındaki bakınız hemen yanındaki kutucuğa giriyorum. Eğer kutucuk yoksa hiç önemli değil. Hemen yanına batıyoruz. Ve kapatıyorum. Bir sonraki hemen yanına düz bir zemin üzerine de tabii ki çalışabiliriz. Herkeste bu türlü petekler olmayabilir. Yine kapatıyorum. Biraz ileriye daha geçiyorum. Dört defa battım. Zincirimi çekiyorum. Bir, 2 üç, dört, dört tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çevirdim, batmış olduğum yere. Ve birinciye bakınız, birincinin olduğu yeri şöyle giriyorum, buraya sabitliyorum. Dört zincir çektim. Bir, iki tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çevirdim. Tığımın başını doluyorum ve buradaki zincir içerisine trabzanlarımı ikili olarak örmeye başlıyorum. Bakın iki zincirimiz, birinci trabzanım, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. Şimdi bakın trabzanımızı ördüğümüz yere şöyle yatırdığımız zaman bakınız, şu kadar bir boşluk olması gerekiyor. Trabzanımızı şöyle tuttuğumda da belli. Hemen bu trabzanımızın denk gelen yere gerdirmeden şöyle tığımı çekerek de göstermek istiyorum. Şöyle tuttuğum zaman bakınız, şu kısma tekrar batarak 4 tane yeni batışlar yapıp üzerine trabzanlarımızı çalışacağız geliyorum direkt geçiyorum bakın şöyle tuttuğum zaman aşağıya iniyorum yukarıya çıkıyorum ve burayı kapatıyorum bakın hemen yanına yine devam ediyorum şöyle ipim yarım kalmış düzeltiyorum hemen yanına batıyorum ipimi alıyorum. kapatıyorum üçüncü kez biraz yanına batıyorum ipimizi alıyoruz içinden geçiyorum tekrar dördüncü kez batıyorum çekiyorum 4 defa battım. Yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Arkasını çeviriyorum. İlk başlangıçta şu bölgeye şöyle alttan giriyorum. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Hemen bu noktada. Önünü çeviriyorum. Ve toplamda bu zincirimizde dahil ikili trabzanımızı örerek toplamda 10 trabzan sayısına ulaşıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı ördüm yine burada yapmış olduğumuz gibi şöyle ileriye doğru gidiyorum bakın şöyle yeterli atıyorum alıyorum buradan tekrar geçiyorum tekrar batıyorum geçiyorum üçüncü kez aynı işlemimi tekrar ediyorum dördüncü ve son defa giriyorum dört defa Aynı işlemimi tekrar ettim. Yeniden zincirlerimizi çekmeye hazırız. 4 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 Arkasını çeviriyorum. İlk başlangıçla bakınız son trabzanın altından giriyorum ve kapatıyorum. Bu noktada 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Ve aynı şekilde 2 zincirimiz dahil 10 tane trabzanımızı ardı ardına örüyoruz zincirimiz ve hemen bir iki defa da alıyorum ikinci trabzanım üçüncü dört beş altı yedi sekiz dokuz ve 10 10 tane trabzanımızı yine ördüm şimdi ileriye doğru geçiyorum yine işlemlerimizi aynı şekilde tekrar ettim direkt batıyorum bakınız direkt batıyorum, ipimi alıyorum yukarıya doğru hem ipimi hem de ilmeğimi birleştiriyorum ve ardı ardına minik aralıklarla aşağıdan batıp yukarıda kapatıyorum Üçüncü kez aynı işlemimi tekrar ediyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle düzeltelim. Çekmesin. 4 defa da batıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi üzerine 4 zincirimizi çekelim. 4 tane zincirimizi çekelim. Son kez birlikte yapalım. 2, 3 ve 4. Çevirelim arkasını. Hemen boşluğa batıyorum. İki tane zincir yine çeviriyorum. Toplamda zincirimizle birlikte on trabzan olana kadar örüyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi. Çöp ipimizi açalım. Karışmasın. 8, 9 ve 10. Yine yeni modelimiz için ilerleyelim. Bakın şu şekilde gayet güzel oldu. Çok kolay, çok da güzel. Aynen yine batarak devam ediyoruz. Ve istediğimiz örgülerimizde bu güzel çalışmamızı yapalım. Trabzanlarımızı aşağıdaki dolgularıyla birlikte ilerlettim. Bakınız şuradan sizlerle birlikte başlamıştık. Aynı işlemlerimizi tekrar ederek istediğimiz kadar örebiliriz. Evet bir çalışmamız bu şekilde tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.